Evet, işte dinliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Hayır, o videonun bu videodan sonra o çıkacak. Arkadaşlar, şu an ekran payda yapıyoruz. Seni ne yapıyor diye? Tamam da yani... durs, durs, durs. Şey yok. Ne yok? Dursa. Dur.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 Evet arkadaşlar, reklamlar uzun sür, sürebilir. Normal reklam olduk yani. Aldık sponsor falan değil yani. Evet. Sana yemin ederim ki mas el var ya kendi kendine hareket etti. Yukarı gitti. Sana yemin ederek. Oha. İzlesin. Neyse. <Gülüyor> Nerede ya? Şey arıyorum. Hani var ya? Ay. Evet, geliyoruz arkadaşlar. Daha uzun sürecek mi acaba? Şeyi nasıl yapıldığını araştırmayız çalışıyorum. Sen yapsana ben bulamadım tablette. Ne yapıyordum? Durdur. Evet, ne oldu? Ne? Evet, Live'da live, live biliyorum. Bekle, bekle. Kafama bekle. Süs neydi